Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Madem ben iyiyim. <gülüyor> şey diyeceğim bugün tiyatro kursuna gidiyorum. Ayrıca Nil Girin Çınar Meydanı'nda konseri var. Oraya gideceğim. Ve bel vlog başlettim dedim. Yani sizin için bir vlog çekeyim dedim arkadaşlar. Demir otobüs önümden geçti ve bir daha dönecek. Döndüğü zaman bineceğim. Ay. Ay inşallah çantamda açık kalmış. Bir şey düşmemiştir ya. Uf, neyse. Döndüğü zaman bineceğim arkadaşlar. Yani oraya gideceğim. <gülüyor> Ama erken çıkıyorum. 3.45, 3.50 gibi falan şey olacağım. Çınar meydanında olacağım. Altıda şeyim var. Altıda kursum başlıyor. 8.30'da da Nil Kadir Çınar Meydanı'nda konseri var arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de yanımdasınız her zamanki gibi bebiş karay. Bu şekilde. Arkadaşlar 6'da bir otobüs geliyor. Otobüs geliyor sakin. 6'da kurs başlıyor ve 8.30'da da bitiyor. Yani 9'da bir mesai girik ama bize erken söylüyorlar. Arkadaşlar ancak bugün 28 Ekim olduğu için sanırım yarın da 29 Ekim bu yüzden otobüsler ücretsiz. Sanırım bu yüzden. Kartımı da boşuna çıkartmış oldum. Aranlık çıkıyorum arkadaşlar. Neyse artık. Bu Kıbrı'nın karşıya çektim. Bayağı oldu yani ben lisede falandım ve 3 yıl oluyor neredeyse liseden mezun olun, olalı. şekilde. Arkadaşlar. Çınar Meydanı'na geldim. Daha 10 dakika var dördü. Orada arada demiştim işte otobüse verince ilk defa işte 29 Ekim bugün 28 Ekim geçti yani 29 Ekim galiba bu yüzden ücretsiz falan diye kat başmadım diye. Ama bir otobüs geldi ve ona başmak zorunda kaldık. O ücretsiz değilmiş her neyse. Şu an Çınar Meydanı'ndayım ve oturuyorum. <gülüyor> Dört ek buradan kalkacağım yemek yemeye gideceğim. Daha iki saatim falan var yani. Sizi böyle video çekeyim daha fazla konuşayım falan diye. Erken çıktım. <gülüyor> Arkadaşlar. Burası Çınar Meydanı. Çok tatlı bir yer. Çok seviyorum. <gülüyor> Saki bak. Gitar diyorum. çalanların genelde sesini güzel olması gerekiyor. <gülüyor> Aynen. Tamam. Arkadaşlar istek parça çaldıracağım. <gülüyor> Selam. Yeni tanıştık. Selam. Selam. Ben sigarayı hiç sevmiyorum ya. Annem de sigara kullanıyor. Evet. Senin şey. de stresi söylüyor, Değil mi? Insanlar... Bu şekilde. Sen bitsin. Youtube'u Ayşe. <gülüyor> Benim önceden Youtube'da takipçim 700 falandı yani. Sonradan böyle dans etmeye başladım. Dans ettiğim videolar çektim. Onlar çok tutuldu. Buralıyım. Türkiye'de doğdum. Hazırlığa benziyor ama ya. Al, şey. Konuşma olacak mı? Aynen. Tamam. Şöyle çıkayım. Şöyle daha aydınlık çıkıyorum. Böyle daha aydınlık çıkıyorum. Şeylere, şeylere. Kameradan anlıyor musun? Şu an çok iyi açıklıyormuş. Sen şuradan vlog çek. Vlog. Ben danş videoları da çekeyim. <gülüyor> 21 21 1 yani bir. Vallahi of <gülüyor> Büyük olmayı istemezdim. <gülüyor> Öyle Karanlık çıkayım. Orada da bir insanları çıkıyor. Göster bakayım. İyi işte şu Böyle güzel işte. Şöyle kendimi göstermek isteyince sadece biraz karanlık çıkıyor Çok sağol teşekkür ederim. Ben de bugün erken geldim işte. Hem video çekerim hem daha fazla video çekmiş olurum. Benim altıda şeyim var, tiyatro kursu. Bir de bugün Nilka'lıydan gelin şeyi var. Gibi. Sesini yediğine sağlık. Bir de bir şey diyecektim. Telefon numaram var mı? Ben videoyu çektiğinde şey yaptığımda sana atayım linkini. Tamam. Yardım, söndü yandı, yandı, yandı söndü yandı yandı evet Düze girdi şimdi gönlüm gözlerinde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler anlatıyor. Başka. Can I Şey var ya bir de ama arkadaş Ümit Besen söylüyor. Biliyor musun? Acı beni çok ağlatıyor ya. Ben çok solu gözlüyüm. Ben tamam. Hey. Arkadaşlar erken geldim işte. 4 olmadan burada Çınar'daydım. Sonra şu anda 4.42 falan geçiyor işte. Ben istiyorum benden. Neyse işte 4.42 falan geçiyor. Adam ben de el sallamak istiyorum dedi ya. Çıldır diyorum. <gülüyor> Manyak. Şimdi ondan sonra gitar çalan bir tane çocukla tanıştım. Zaten bu videoyu izlersen bunu görürsün. Çok iyiydi. İyi ki derken gelmişim. Öyle tanıştık. şarkı söyledi. Dinledim. Yanında oturdum. Neredeyse yarım saatten fazla onu dinledim. Onunla vakit geçirdim. Ondan sonra ciuma şu an yemek yiyeceğim <gülüyor> ve bu şekilde işte yemek yiyeceğim ondan sonra altıda da tiyatro kursuna gideceğim ee, sonra bugün Nilkara İbrahimgil gelecek Çinal Meydanı'na belki onun olduğu yeri de çekelim bu şekilde <gülüyor> niye arkasını baktı ben ben ya neyse bu şekilde işte arkadaşlar Bay bay. bu arada arkadaşlar Nilkara İbrahimgil'in en sevdiğim şarkısı Peri siz de hep sevdiğiniz şarkıları yorum olarak yazabilirsiniz. <gülüyor> Bu şekilde şu an yemek yiyeceğim. Baş. Arkadaşlar yemek yedim ve yemek yerken video çekmedim çünkü bir zahmet bırakın da yani rahat rahat yemeği yiydim yani. <gülüyor> evet vlog çekiyorum ama yani yemek yerken video çekmek istemedim. Videom ne kadar uzun o kadar uzun ama istemedi canım ya. <gülüyor> O şekilde. Şimdi de yürüyorum arkadaşlar. Çünkü bu şarjın bayağı yetmesi gerekiyor. Yedek pilim de var ama. Video çıkımda herkes hello'lar falan demeye başladı. Bana mı demişti hatırlamıyorum ama bana baktı. Her neyse. Şimdi de öyle yürüyorum. Bu şarjın bana bayağı yetmesi gerekiyor. Yani kameramın şarjının. Ayrıca yedek için pilim de var. Ama gene de yetmesi gerekiyor. <gülüyor> 200 küsür elektrik geldi arkadaşlar. Bir de onu mu takacağım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her neyse. Yürüyom öyle size video çekeyim dedim. Ben de çok iyi yaptım. <gülüyor> yani arkadaşlar mesela Nil Karayevrem yıl gelecek bugün için her Meydanı'na. Onun hangi şarkısını daha fazla seviyorsunuz? Ben periyi seviyorum. <gülüyor> Sizinle de konuşa konuşa gidiyorum böyle ya. Siz öğren. Ay Böyle arkadaşlar. Mesela 8 buçuk gibi bizi bırakıyorlar zaten. Bir de bu hafta ilk hafta olduğu için hani Tiyatroya tiyatroya başladığımın. Tiyatroya başladığımın ilk haftası olduğu için. 8, 20, 33 gibi falan bıraktılar. Bugün de büyük ihtimalle o vakitte bırakırlar diye düşünüyorum. Ondan sonra da Zaten 8.30'da başlıyor Nilka Devremgin'in konseri. Oraya gideceğim. Yarın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Şu anda yürüyoruz arkadaşlar. Sizinle beraber. Telefonum, ay telefonumda hala aklım. Aklım hala telefonumda. Kameram da çok güzel çekiyor bu arada. Ah, nefes nefese kaldım. Herkes ben ben bana bakıyor. <gülüyor> Acaba güzelliğime mi bakıyor, konuşmama mı bakıyor yoksa elimdeki kamerayla konuşmama mı bakıyor? Her neyse. Böyle işte arkadaşlar. Annem bir de şunu söyleyecektim ben. Ben menü müsteydim ve annem beni alıyor. İşte ee, Elinden telefon kamerayı çekip alırlar falan diyor. Her şeyin en kötüsünü düşünüyor annem ya. Benim kamerayı niye elimden çekip parsınlar? Bir de konserde çok kalabalık olur. Ezilesin falan diyor bana. <gülüyor> Ezilesin, kaos yaşanır falan diyor. iyice kafayı yedi. Şu an harozun olduğu yere gidiyorum. Yani konserin olduğu yere gidiyorum. Ve kolum ağrıdı. <gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar. Orayı göstereceğim size nasıl düzenlediklerini. Necil aldın Bu şekilde. Ay yoruldum, yoruldum. Daha sonra da bir video beklidim daha geldi arkadaşlar. Böyle bir haftamı koşular falan gidiyorum işte. Bir haftamı anlatacağım size. Bir hafta boyunca ne yaptığımla alakalı bir video. Bu şekilde. <gülüyor> arkadaşlar. Bu bizim meşhur konuzumuz arkadaşlar. Ay, ohay. burası bizim konuca arkadaşlar. Ay, ne kadar şey çıkıyor bugün ya? Şöyle işte, bizim meşhur horoz. E, Ve Konser burada olacak, burada da konser olacak. Ve şu an bombosh. Ne? Karı evden ilgili ilk defa göreceğim. <gülüyor> Merak ediyorum. Kız kadın çok güzel bir kadın ya. Çok seviyorum arkadaşlar. Sesi falan çok güzel. Gitar çalıyor bildiğim kadarıyla. Kendisi Dova bir tane şarkı bestiremişti. Şarkı bestiriyor ve sesi de çok güzel kadının. <gülüyor> çok seviyorum. Öyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar. ay Ayy. Yani niye karanlık çıkıyorum ben? Hah. Çok şükür. Böyle daha aydınlık. Böyle de aydınlık aslında ama demeyi çok karanlıktı. Neyse. Öyle size yürürken video çekmesini çok seviyorum. Can, i̇nsanlar insanlar Bön bön. Her neyse. Şu an gidiyorum. Arkadaşlar. Mesela demiştim işte annem her şeyin en kötüsünü düşünüyor diye. Maalesef öyle hani. Ben ona karşıyım yani iyi düşünün iyi olsun ben istediğim her şeyi yapabilirim yolda böyle bığıra bığıra konuşurum sizinle yürürüm böyle yani istediğim her şeyi yapabilecek yaşlıyım <gülüyor> yani ne bileyim işte karşıya geçmem gerekti ama insanlık tabii kötü ya ondan dolayı annem de haklı bence İnsanlar kötü olduğu için Annem de kötü kötü konuşuyor işte böyle Şöyle olur böyle olur diye en kötüsünü düşün Bir de arkadaşlar Benim kameram büyük ya Ateşi çok zor oluyor yani maalesef Bir dakika birazdan söyleyeceğim Benim kameram büyük ve taşıması çok zor oluyor. Bunun için pek fazla vlog çekemiyorum. Yani. Taşıması zor. Kanal M50 kullanıyorum arkadaşlar. Keşke daha küçük bir kamera açsaydım. Ama bundan çok memnunum. Sadece biraz büyük ve taşıması falan. Burası güzel çıkıyor. Bir de karanlıkta kötü çekiyor arkadaşlar. Üzgünüm bu konuda. Arkadaşlar. Kameramı bu çantayla taşıyorum. <Gülüyor> Ve çok zorlanıyorum taşımakta. Mesela bir haftama tarif ettiğim bir video çekmek istiyorum. Yani bir hafta boyunca bunları yapmışım. Şuna gidiyorum buna gidiyorum falan diye vlog çekmek istiyorum. Ama gitar kursuna gittiğim için hem gitarım hem kameram hem çantamı taşımak çok güzel olacak. Ne yapacağım acaba? Fikirleriniziyorum olarak dizin arkadaşlarım. Tamam mı? Yani... Sadece kameramla tripodumu alsam, yedek de mi alsam, nereye mi koysam, nereye koysam? Hı, yazın. Yorum olarak. Merhaba arkadaşlar. Şu anda saat 6'ya çeyrek geçiyor. Yavaştan hava biraz kararmaya başladı gördüğünüz gibi. Ve yeni bir taç aldım. Tam konsere uyumlu değil mi arkadaşlar? Çok beğendim ben. Bu şekilde. Bye. bir daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum herhalde yani büyük ihtimalle 8.30-9 gibi konser başlayınca buluşabiliriz <gülüyor> arkadaşlar şimdi şey anlatacağım geldim bekliyordum böyle işte sizin için video falan çekiyordum oturuyorum işte tiyatro eğitim kursu olan yerde sonra böyle toplandık falan hepimiz geldik sonra kurs yokmuş meğer bugün çünkü bugün tiyatro eğitimi var ya yani tiyatro oyunu var ve ben bunu biliyorum bize eğitim öğrenlerde Tiyatro oyuncusu olduğu için. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, boşuna toplandık. Ama tiyatro kursu yok. Böyle. Ama bekleyeceğiz 8.30. Bir arkadaşımla geziyorum şu anda. Kendisi çıkmak istemiyor. <gülüyor> Konuşmuyor bile arkadaşım. O derece sevmiyor fotoğraf ve video çekilmesini. Ama ben çok seviyorum. Bu şekilde işte arkadaşlar. Şimdi bir Evet, beraber. Uçuk, uçuk. Arkadaşlar. Aha. Kombinim bu şekilde. Kışlık giyindim. içi düğünlü böyle kapkalın bir şey giydim ama ha o kadar soğuk değil ya. Keşke birazcık ince giyinseydim. Hatta üstüme ceket giyememeyi falan düşündüm ama o zaman çok üşürüm diye bunu aldım. Ama yandım. Bu şekilde. Arkadaşlar. Ayakkabım yeni. Havay fişek atacaklar. Havay fişek atacaklar o? galiba. Çok severim. Zaten 29 Ekim ya. Yarın day guys. Gel falan 20 dakika var. Bu şekilde Ay kamera çok güzel. Bu şekilde işte arkadaşlar. Daha bayağı bir vakit var yani bir buçuk saat yani 2 saat falan var neredeyse. Bu şekilde. Umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenin. Bu şekilde. Beğenmezseniz döverim arkadaşlar. Yorum da yazın Hani böyle fikrinizi düşüncenizi ilk Devrem gibi musunuz Hangi şarkılarını seviyorsunuz Ben Peri'yi seviyorum Kanatılarım var ruhumda iyi seviyorum çok iyi. Ee, Ve çok seviyorum o kadını Sesi falan çok güzel bir kadın Doğa falan şarkı bestelemişti Ve çok güzel seviyorum hey. Biri o değil. Gidelim daha Of ya. da geldi falan. <gülüyor> Beni böyle göreceksiniz. Çünkü etrafımdakileri çekmek istemiyorum. Özgür olanı da ya. Böyle. Tamam. Bunu nasıl <gülüyor> kendimi böyle çekeceğim? <gülüyor> ay ay <el> alem çıkmasın. <gülüyor> İnsanlar da çıkmasın. Sadece ben çıkıyorum. Ay şarjım az kaldı. Bu da bırakırlardı. yine geçecek ya. Anladım. Neyse. bir daha çekeceğim. De bir de birazdan yoksun. bir daha çekeceğim arkadaşlar çünkü şarjım iki diş kaldı. <gülüyor> Bu yüzden. Konserleri başlayacak birazdan çok yakın zamanda Nil Kara İbrahimgil sizlerle birlikte olacak. <gülüyor> Ya! Şimdi de ilk kelimeyi Valla kendimden geçtim ben Hemen video çekelim O eyler <türüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Kanatladım bazen. gülüyor> Bir saniye bir şey söyleyeceğim Bu şarkıyı <gülüyor> Ne yazık ki kadın cinayetinde hayatını kaybetmiş ve bugün burada bizi dinleyebilip bizimle şarkı söyleyebilecek olan Şebnem Şirin'e itap ediyoruz. <gülüyor> Allah razı olsun, müjallafsın, bitsin artık bu şarkı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangi şarkısı bu? Kalplerim <gülüyor> var anlatmak istiyorum biraz. Bu şarkı yazdığımda daha kimse beni tanımıyordu. Özgür kız da olmuştu. Ay keşke ben de şarkı yazabilsem. Belki hatırlarsınız. Odamda şarkı söylüyordum ve besteler yapıyordum ve aklıma kek tarifinden bir şarkı çok güzel ya. Ben de evde tabii çalışıyorum. Diyorum ki işte hiç şanırdı kırdım önce. Çok güzel Miydi, göz miydi. Miydi. Göz göz Keşke ben de şarkı yazabilsem. Ne yaptın? Tabii o zaman siz yoksunuz. Evet. Burada çalsın sen. Kendi kendime böyle yapıyorum. Son kek O sefer komşu geçiyordu odanın önünden dedi ki bu ne? Dedim şarkı. Dedi bu şarkı değil. Bu kek tarif. Peki dedi şey, şey ne? Sana kek yaptım. O ne? Onu dedim seyirci söylüyor. Ya, çok güzel ya saçmalama dedi, hiç seyirci, hiç bir dinleyici, sana kek yaptım diye bağırır mı dedi ya, böyle bir şey olabilir İzmir'de. mi? Aa! O yüzden hep aklıma şu geliyor, eğer içinizden başkalarına saçma gelen bir şey yapmak geliyorsa, belki de onun kuyruğuna takılıp gitmek lazım hayatta. Çünkü o şarkı beni size kadar getirdi. Aa! Ay ben hiç duygulandım ya. Bu arada tarif ya. gerçek portakallık kek yapılıyor dinleyip yapacağım. Sana kek yaptın. Şimdi size oğluma yazdım. Allah ya. çok sevdim. Aynı zamanda herkes kendi çocukluğuna da. Ay. Kendi annesine de ve kendi Anne yakın hissektiği herkes için de söyleyebilirim. Benden sana. Ve kendisi gitar çalıyor. Kendi çalıyor. Kendisi çalıyor diyor. Evet. Ben sana koşmayı öğreteceğim. De, yapma böyle gitmem yanından. Şu anda aşık olan kaç kişi var? <gülüyor> wow, Az ya. O kadar mı? <gülüyor> Aşıklar. Yok. <gülüyor> ben nasıl tutuyorum Denemeyeceğim bir de. Ben resmen aşık. Çok güzel Arkadaşlar konseri gelmediniz ama Benim sayemde gelmiş kadar oldunuz yani Şimdi sesleri dinleyeceğim Şarkı falan nasıl duyuluyor falan diye Umarım güzel duyuluyordur güzel Arkadaşlar videom bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi de menübüse binip veya otobüse bilmiyorum. Henüz belli değil. Gideceğim. Ya, otobüs otobüsü Gelmezse de bilmiyorum. yani. Büyük ihtimalle gelir ama otobüsü bayağı beklemem gerekecek. Belki menübüse binelim. Gideceğim eve. Bu şekilde. <gülüyor> Beğendiyseniz beğeniyorum yazın. Bay bay.